Öncelikle yeni okulumuz hayırlı olsun. Ee, sizlerden okul hakkında bilgi alabilir miyim? İlk önce kendimizi tanıtarak size bir rica edeyim. Böyle bir boşluğu fark ederek kurdum. İnşallah hayırlı olmasın diye düşünüyorum. Evet hocam sizden dolayı. hayırlı bayıldım. Silindir'in ilk ve daha iyi e, akşam yüzesi olması için burada e, okulumu taşımak e, şeyinden buldum. Araştırmalar için bunu e, açtım. En güzel ve en iyi eğitim öğretim yıldım. Yani akşam yüzesi olarak. Yıldırım akşam yüzesi yapılıyor. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Tekrardan hayırlısı olsun efendim. Hocam öncelikle hayırlısı olsun yeni görevinizde de e, ve akşam lisesi e, okulumuz. Sizlerden bu konuyla alakalı küçük bir bilgi rica edebilir miyim? Evet. Özel İstanbul Yıldırım Akşam Lisesi Silili Kabaklı Yolu üzerinde kurulmuş yeni bir ilk Akşam Lisesi Okulu'muzdur. Ee, öğrencilerimiz gündüzleri işlerinde çalışarak, gündüzleri de e, geceleri de okulumuzda eğitim ve öğretimleri sürdürerek lise diplomalarını almaya hak kazanacaklardır. Tüm öğrencilerimizi, 18 yaş ve üzerindeki tüm öğrencilerimizi, okumumuzu bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok Tekrar sağ olun. Pekala hayırlı olsun hocam. Hayırlı İyi olsun inşallah. Ederim. Sağ, sağ olun. olun. Sağ olun. Çok Sayın İlçe Milli Eğitim Şube Müdürümüz Saygıdeğer dernek başkanlarımız sevgili ve kıymetli gazilerimiz basınımızın çok değerli mensupları ve siz saygıdeğer davetliler Özel İstanbul Akşam Lisesi'nin açılış törenine hoş geldiniz sefalar getirdiniz, şerefler verdiniz efendim sizleri aramızda görmekten büyük bir onur ve mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimizin huzurunda sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Ve hemen arkasından hep birlikte İstiklal Marşı'nı söyleyeceğiz. Dikkat! Teşekkür ediyorum. Evet, kısaca gündemimizden bahsetmek istiyorum. Saygı duruşu ve istiklal marşımızı gerçekleştirdik. Şimdi kısa bir günün anlam ve önemini belirten konuşma yapacağım. Arkasından hemen kurucularımız Hayrullah Yıldırım ve Gaya Akdemir'in bir kısa teşekkür konuşmaları, halk oyunları gösterimiz ve okulumuzun açılış kurdelesinin kesimiyle, yiyecek ve içecek ikramlarımızda törenimiz sona örecektir. Arz ediyorum. Evet. Sayın ilçe milli eğitim müdürüm Sayın dernek başkanlarım çok değerli kurum müdürlerim ve müdür arkadaşlarım basınımızın çok değerli temsilcileri saygıdeğer gazilerimiz ve saygıdeğer davetlilerimiz bir kez daha özel İstanbul Yıldırım Akşam Lisesi'ne hoş geldiniz diyorum evet Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Öncelikle şimdi sizlere kısaca okulumuz hakkında kısa bilgiler aktarmak istiyorum. Okulumuz yeni bir binadır. Üç katlıdır. 12 derslikli olup 210 öğrenci kapasiteli bir okuldur. Bina yerleşim alanı olarak 800 metrekare. Bahçe alanı ise 1600 metrekare, toplam olarak 2400 metrekarelik bir alana sahibiz. Uzman bir yönetim ve öğretmen kadrosuyla eğitim ve öğretime okulumuz hazırdır. Bu vesileyle 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum, başarılar diliyorum. Yaptığımızın uzun araştırmalar neticesinde, Nerede okul açmalıyız sorusunun karşılığında Silivri'de Akşam Lisesi'nin eksikliğini hissettik ve Silivri'de ilk olarak Özel İstanbul Akşam Lisesi'ni açmış olmaların mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırlara vesile olun inşallah. Akşam Lisesi gündüz öğrenim veren liselerden hiçbir farkı bulunmayan bir okuldur. En önemli özelliği derslerin çalışma saati bitiminde başladığı bir lise türüdür. Bu sayede öğrencilerimize gündüz işlerinde çalışma, gece okuma fırsatı sunmaktadır. Saygıdeğer davetliler, akşam lisesi herhangi bir nedenden dolayı lise eğitimini tamamlayamamış bireylere lise diplomasını alma imkanı sağladığı gibi üniversite eğitimini düşünen öğrenciler için düşük sınıf mevcutlarıyla öğretmenlerden daha fazla yararlanarak ...öğrencilere kaliteli bir eğitim olanı sunmaktadır. Örgün eğitim hakkını kaybetmiş 18 yaş üzeri... ...herkes yaş sınırlandırması olmadan okulumuza kayıt olabilir. Saygıdeğer davetliler... ...bu okulun geleceğinin daha aydınlık, daha güzel başarılarla dolu olması temel amacımızdır. Bu yolda bizler yönetici ve öğretmenler olarak geçmişte sürdüreceğimiz çalışmalarımızı bundan böyle de hiç kimsenin kuşkusu olmadan sürdürmeye devam edeceğiz. Elbette bu çalışmalarımızın bu çabalarımızın nihai sonucu öğrencilerimizin başarılı başarılarıyla taşlanacaktır. Biz Özel İstanbul Akşam Lisesi olarak öğrencilerimizin sağlıklı, huzurlu ve güven içinde eğitimlerini sürdürebilmeleri için her türlü tedbiri almış durumdayız. Öğrencilerimiz bu konuda rahat olsunlar. Gönül rahatlığıyla okulumuza gelip kayıt olabilir ve öğrenimlerini sürdürebilirler. Her başlangıç yeni bir umuttur. Her umut yeni girişimleri, yeni beklentileri ve özünde yeni bir canlılığı da birlikte getirir. Paralomuz ileri ve daima ileri olacaktır. Eğitimde, bilimde, sanatta, Atatürk ilke ve inkilaflarını koruyup kollamada hep en ileride olacağız. Bunu hep birlikte başaracağımıza tüm işlerle inanıyorum. Aramızdaki saygı ve sevgi bağları başarımızın temelini oluşturacaktır. Saygıdeğer davetliler, doğruyu isteyerek İye tutunarak, sevgiyle bağlanarak gelişeceğiz, büyüyeceğiz ve ilerleyeceğiz. Şunu asla unutmayalım ki yarınlarımız geçmişimizden daha güzel olacak. Bunu yürekten inanıyorum. Günümüzde daha büyük bir özlemle ve inançla anımsadığımız büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün özdeyişinde vurguladığı amaca göre öğrencilerimizi fikri hür, vicdan-ı hür, irfan hür nesiller olarak yetiştirmeye özen göstereceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hizmet verdiğimiz süre boyunca Nazı Mustafa Kemal Atatürk'ün layık ve çağdaş devrimci atılımları ışıklı bilim yolu bizlere daima yol gösterecektir. Bu duygu ve düşüncelerle okulumuzun açılışının hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. <gülüyor> Sağlıcakla kalın efendim. Evet şimdi kurucularımızdan Sayın Hayrullah Yıldırım'ı teşekkür konuşmasını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Buyurun Harunluğa Abi. Saygıdayı misafirlerimiz, Milli Eğitim İlçe Şube Müdürlerimiz, Dernek Başkanlarımız, Değerli Parti ilçe Başkanlarımız, Hepiniz saygıyla, sevgiyle selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum size. <gülüyor> Buradaki amacımız, değerli misafirlerimiz, 2021-2022 Eğitim Öğretim İlmur, Öğrencilerimizle ve Milli e hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Burada silimizin akşam lisesi araştırması sonuçlarında olduğu gibi gereken ihtidizlikle çalışarak gereken her türlü araştırma ve işle yapılması rağmen tüm tüm ilçelerimiz gibi her şeyi başararak ilçemize böyle bir eğitim yuvası kazandığımız için çok mutluyuz. Lise eğitimini çeşitli nedenlerle dolayı ile tamamlamamış tüm öğrenci haklarını kaybetmiş lise diploması ihtiyacı olanlara her türlü her her şekil imkan sağlayarlar ve bu imkanı bizler için verilen tüm imkanları da öğrencilerimize vermek için buradayız. Bugün özel günümüzdeki bildiğimizde günümüzde yalnız bırakmayan siz değerli dostlarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyor. Yine Eğitim ve hepimize sağlık ve mutlu huzurlu getirmesini temenni ediyorum. Katılımlarından dolayı hepinize çok teşekkür ediyoruz. Evet teşekkür ediyorum Ayvula Bey. Şimdi de Gaye Akdemir kurucumuzu teşekkür konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Gaye. Öncelikle bütün misafirlerimiz hoş geldiniz. Ben uzatmayacağım. Çok zor bir yıl geçirdik okulumuzu kurabilmek için. Ee, tüm emeklerimize inşallah hayırlı olsun diliyorum. 2020, 2022 eğitim öğretim yılı herkese hayırlı olsun. Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Evet çok teşekkür ediyorum Gaye arama sağ olsun, var olsun. Evet şimdi... Halk oyunları gösterir, gösterilerimizi sunacağız. Silivri yöremize ait halk oyunlarımızı alkışlarınızla huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Buyurun efendim. Teşekkürler hanımefendiler. Sağ olun var olun.